Merhabalar arkadaşlar. Çok güzel bir soruyla daha birlikteyiz şimdi. Ee, bir dikdörtgenle bir çeyrek daire bir arada verilmiş. Ve bize de diyor ki boyalı alanlar eşit. Bakın bu soruyla geometride de çok karşılaştık biz dostlarım. Ve çözüm yöntemi hep aynı. Daha doğrusu olay şu. İlla çeyrek çemberle dikdörtgen olmasını beklemeyin. Herhangi iki geometrik şeklin kesiştiğinde... Boyalı alanlar eşitlerse hep aynı yöntem yapılır. Bir kere bu boyalı alanlara şöyle A diyelim. Bu eşitmiş buna. Buna da A diyelim. Bir de ikisinin de boyalı olmayan bir B bölgesi var arkadaşlar. Buraya da B diyelim. Bakın şu çıktı. Dikdörtgenin alanı nedir desem A artı B'dir dikdörtgenin alanı. E peki. Çeyrek dairenin alanı nedir desem, e hocam o da A artı B. Yani olay şu, dikdörtgenin alanı çeyrek dairenin alanına eşitmiş. Peki, biz çeyrek dairenin yarı çapına şöyle bir R diyelim. Tabii ki şu uzunluğumuz da çeyrek dairenin yarı çapı R. Şurası da çeyrek dairenin yarı çapı R diyelim. Şu kısma da bir harf uyduralım, A. Diyelim. Peki dikdörtgenin alanı R çarpı A'dır hocam. Hemen yazıyorum. R çarpı A kısa kenar çarpı uzun kenar eşitmiş. Çeyrek dairenin alanına o da pi R kare bölü 4. Onu da yazalım. Pi R kare bölü 4müş Peki şuradan bir R ile şuradaki bir R'yi götürelim. Bakın A ne çıktı dostlarım? Pi R bölü 4 geldi. A dediğimiz uzunluk da şurası yani. Pi r Bölü 4müş Peki bize şimdi x'in nesini soruyor? Sinüsünü soruyor. Peki buradaki x dediğimiz açı bir dik üçgenin içerisinde mi? Şu anda değil. Ama şöyle yapabilirim bakın. Şuradan bir diklik çizip x'i artık bir dik üçgen içine sokabilirim. Buradan da çözebilirim soruyu. Hatta burada bir dik dörtgen oluşturmuş oldum. Şurası da pi r bölü 4 olur karşılıklı kenarlar eşit olduğu için. Ya da şuradaki z harfini görür. Şurada bir z var bakın. Şuradaki açının da x olduğunu söylerim ve şu dik üçgenden de sorumu her türlü gömerim dostlarım. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Karşısında pi r bölü 4 var. Hipotenüsünde de r var dostlarım. Hemen r'yi 1 bölü r diye çarptım. Ters çevirip çarptım. Şu r'ler gitti Pi bölü 4 kaldı, sinüs x dediğimiz ifade. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Güzel bir soruymuş Gobeller. Bir kez daha izleyin bence. Bakın bu soruyu geometride de görebilirsiniz. Biz trigonometri versiyonunu çözdük ama çözüm yolunun başlangıcı aynı dostlarım. Eşit alanlar gördüm mü A, A. Ortadaki beyaz bölgeye de B'yi yapıştır. A artı B. Bir dikdörtgenin alanı, bir çeyrek dairenin alanı çıktı. İkisini birbirine eşitle soruyu her türlü gömersin. Hadi öptüm seni. Görüşürüz Gobeller.